Herkese merhaba arkadaşlar. Selam ben. Youtube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Direkt konuya giriyorum. En son yayınlamış olduğum Viyana'daki öğrencilik işimle alakalı videoda sadece 4 saatte bir haftalık market alışverişimin ücretini kazanabildiğimi söylemiştim. Geliyorsunuz burada, akşam 6 ile 10 arasında çalışıyorsunuz 4 saat boyunca. Elinize 40 lira geçiyor. Bu direkt sizin zaten bir haftalık market alışverişiniz oluyor yani. Birkaç arkadaş ne yip ne içiyorsun da 40 lira tutabiliyor tarzında şeyler yazmışlar. Açık konuşayım, çok bile söylemişim. O o yüzden bugün size bunu göstermeye gidiyorum. Şimdi korona tedbirlerinden dolayı bu alacağımız vagonun tutacağımız kısımlarını böyle güzelce dezenfektanla siliyoruz. Koronadan sonra alışverişe gelmenin en rahatsız edici noktalarından bir tanesi sanırım bu maske takma işi. İnsan birazcık rahatsız oluyor gezerken. Evet, şimdi sebze bölümünden başlayalım. Çilekler var. Ne kadarmış bu çilekler? Evet, 900 gramı 349 yazıyor. Bir de şurada 125 indirimde olanlar var. 400 grammış, 2.99. O zaman şundan bir tane alalım. Bu arada muzlara bakalım, muzlar ne kadarmış. Normal olanlarımı 1.39 diyor. Organiklerde 1.89 diyor. Bence biz normalinden alalım. Organik soğanların 1 kilosu 1.59. Normal soğanların da 2 kilosu 1.49. O zaman tabii ki de 2 kiloluk 159'luk bu alalım. Ay. Şöyle 125 gramı bir yumuş. Cumartesi günü alışverişe gelmenin in yanlarından bir tanesi. Genel itibariyle marketlerin indirim yapması. Bunun da sebebi pazar günü kapalı. Yani Birçok ürünü ölerinden çıkartmaya çalışıyorlar. Şöyle 500 gram cherry domates. 1.99 sular alalım. Zaten domates zamanı ya şimdi. Domates fiyatları biraz uygun. Mantar. Kilo vokado, 1 kilo avokado 1.90 yani 2, kilo. Alkoha, kilo o kilosu, 2 şöyle 2 kilo patatesin fiyatı 1.49muş yani yine gayet uygun hatta şurada 5 kilolukları var onun da fiyatı 2.90 yani 3 kilo fazla olmasına rağmen sadece 1.50 kilo fazla tane sağa alalım. Şöyle bir tane büyük kalakalığın fiyatı da 49 cm'de kadar kalalım. Sabah fiyatları ne kadarmış? Sabah fiyatları da şöyle 1 kiloya denk geliyormuş bununla. Aile içinde 3 tane var. Bunda fiyatı bir kutu. Büyük... Brokeller var. Birazcık minik ama bunların da fiyatları 1.99. Böyle yeşil biberler var. 500 liraymış yani yarım kilo. Bunların da fiyatı 1.29. Burada da sebze çorbası için paket paket hazırlanmış sebzeler var. Ben gerçekten bu sisteme bayılıyorum. Yani bir pişirinlik, bir çorbalık kesiyorlar ve paketliyorlar. Eksteden ayrı ayrı sebze almamada gerek kalmıyor gerçekten. Burada zeytinler var. Hem içi biberli hem de içi ya da bademli. Bunların fiyatları böyle 1.59. On biz normalde zeytin, beynir tarzı şeyleri marketlerden alıyoruz. Orada bizim damak tadımızda daha uygun şeyler oluyor. Bütün markaları olduğu için. Ama buradakilerin de fiyatları gayet uygun yani. Şöyle 750 gramı yani. Hani bayağı da büyük. Bir 19 tarzı. Burada da paketlenmiş etimleri bulunuyor. Ama biz etsi de genelde çık marketlerinden alıyoruz. Ya Biz öğrencilik zamanımızda şu görmüş olduğunuz markanın pizzasını çok alırdık. Hatta size şöyle göstereyim. Margaritasını alırdık. Şöyle bir pizza yani tek bir pizza. 59 cent gerçekten hayat kurtarırdı. Evet yumurtaya gelelim şimdi. Şöyle alnı yumurtalar var burada. Bunların fiyatları 1.69. Ben genelde bu yeşilleri tercih ediyorum ama kahverengilerine nazaran çünkü bu yeşil paketli olanlar kahverengi paketlilere nazaran daha özgür bir alanda koşuyorlarmış yani daha mutlu tavuklar. Benim aldıklarımın fiyatları kilonda şöyle organik olanlar var bunlar tamamen doğal tamamen organik bunlar 10 tane 369 yani biraz fazla. Burada böyle süzme yoğurtlar var bunlar böyle Greek yoğurt diye geçiyor yani Yunan yoğurdu annenin fiyatları 49. Açıkçası bu yoğurtlara yani yoğurdu deniyor olması insanı birazcık üzüyor. Tereyağ fiyatları da şöyle 250 gramı 159. Evet, yoğurt. E süt fiyatları var. Farklı çeşitlerde sütler var. Orada yarım yağlı, ne bileyim işte daha uzun ömürlü olanlar. Ben bunların bir en çok bu organik olanları seviyorum. Ama bunlar tabii ki diğerlerine göre birazcık daha pahalı oluyor. Bunların da fiyatı 1.35. Yok işte illa ki bazen her yeri tutuyorsanız yani daha uzun ömür olabiliyorsanız onların da fiyatları 1 euro 50 cent. Ya da işte bizim 1 ,15 euro 15 cent olarak değişiyor. Bir tane de süt koyalım. Bazen sütü ya da hindistan cevizi sütü isterseniz de fiyatı 1 litresinin 2.99. Bu kısımda böyle sürmelik peynir, de değişik değişik ekmek üzerine şeylerin olduğu sıra. Normalde Avusturyalılar, yani Almanlar da çok pahalı. Beyaz peynir kültürü yok. Şöyle mesela 1 kilo beyaz peynir 6 Euro. Ama ben genelde bunu Türk marketinden alıyorum. De var. O yüzden beyaz peynir almayacağız şimdi. Haftalık alışveriş tepetimiz doldu. Yumurtamızı da aldık, yoğurdumuzu da aldık. şey Çantalarınızı yanınıza getirdik. <gülüyor> evet Aldıklarımızın toplamı şu anda 24 TL'du. Yani bir haftalık sadece sebze ve süt ürünlerinin alışverişi gördüğünüz gibi 24 TL. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Mazgenin izi çıktı. Yani ne kadar uzun zaman markette vakit harcadım. Şimdi gördüğünüz gibi bir haftalık market alışverişimiz yani sebze ve süt ürünleri alışverişimiz bitti. Ve toparlarsak da bir 25 euro civarında falan bir şey tuttu açıkçası. Uygun fiyat aslında yani böyle çekirdek aile için yapılan bir alışveriş. Ama dediğim gibi bu bir haftalık sebze ve süt ürünleri alışverişiydi. İçinizden şey diyebilirsiniz hani et ya da tavuk yoktu bunun içerisinde yani zaten bu kadar tutması gerekiyordu diyebilirsiniz. İlk markette de videoda söylediğim gibi zaten ben bu et ve tavuk ürünlerini Türk marketlerinden alıyorum. O yüzden bir de çok kısa Türk marketine uğruyoruz. Bir de onların fiyatına bakalım. Merhaba, 300 gram kadar boyun alabilir miyim? Tabii. Küçük kuşbaşılık yapabilir misin Teşekkürler. the market alışverişimiz bitti evimize geldik ve bütün aldığımız ürünleri tezgahın üzerine serdik ki size görün diye tam olarak ne almışız diye genelde sebzarlıklı zaten bir market alışverişi oldu bir tek saldım aldım bu akşam yemekte kullanacağım diye bu zaten fiyatını gördünüz yani bir kilosu yaklaşık 10 euro civarındaydı birazcık lükse kaçtık mı evet kaçmadık değil yani sonuçta çilek aldık hani muz aldık hatta avokado aldık iki tane hani bunları çıkarttığınızda aslına bakarsanız o ilk hoferdeki yapmış olduğumuz alışveriş çok daha uygun olabilirdi. Onun dışında içecekleri almayı unutmuşuz. Gittim iki tane içecek aldım. Birer buçuk litre ikisi de ve tanesi bir buçuk euro. Genel hatlarıyla haftalık bir sebze alışverişimiz oldu. Yani bugünkü yapmış olduğumuz hani bizim için bir haftalık olan market alışverişi içeceklerle ve aynı zamanda etle beraber de 31 euro tuttu. Hani illaki derseniz sadece temel ihtiyaçlar olsaydı o zaman tabii ki çok daha uygun tutar. Ama biz bunları tükettiğimiz için bunları da aldık. Derseniz ki bu alışverişin içeriği öncesinde niye peynir zeytin yok? Yani biz hiçbir Türk kahvaltısı yapmıyoruz. Tabii ki yapıyoruz. Ama peynir ve zeytin geçen hafta aldığımız için bu hafta alma gereği duymadık. Ama onlar da zaten çık marketinde fiyatlarıyla beraber çekmiştim. Yani şöyle 800 gramlık bir zeytin kullanıyoruz biz. Değişiyor tabii ki yani aldığımız zeytin. Yine böyle tam yağlı bir kiloluk bir peynir kullanıyoruz. Ama bu da dediğim gibi değişiyor. Peynir zeytin fiyatlarını böyle indirimden indirime zaten takip ettiğimiz için aldıklarımız genel itibariyle değişiyor. Eğer biz bu haftaki market alışverişimizde peynir ve zeytin de daha etmiş olsaydık en fazla 10 euro daha fazla ödemiş olurduk ve bu da aşağı yukarı bize bir 40 euro yani 40 küsür euro market alışverişine tekabül ederdi. Bu hafta böyle bir market alışverişimiz oldu. Umarım video sizin için yararlı olmuştur ve hoşunuza gitmiştir. Eğer böyle Viyana'ya dair ya da yurt dışında yaşamaya dair aklınıza takılan şeyler varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ben de bu sayede sizin merak ettiğiniz konulara değinebilirim. Kendinize çok iyi bakın. kalın.